1817 altın 1129,08 borsa 5.171 ve Bitcoin 17.260 ile günü yükselişle kapattılar İstanbul'un en büyük olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramiye kışasındaki kütüphanenin açılışan açılışına muhalefi de davet etti Alanyaspor hezimeti sonrası Abdullah Avcı'dan istifa sinyali verildi değerli izleyenler. Sovulmak için son da Hiç beklemediği bir sorunşa karşılaştı. Tüm ülkenin kaderi değişecek. Çorum'da akıllara durgunluk veren olay yaşanan oyundan alan futbolcu elinde bıçakla sahneye geri döndü değerli iz. geri döndü değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti de eleştirdiği sözleri komutanların alkış tutması tartışma yarattı. Son dakika haberleri göre Trabzonspor Adanya deplasmanında dağıldı. Farka boğuldular değerli izleyenler. Sevilen müzisyenin acı sonu geldi. Ekipler cansız belinli hurda yığınına dönen araçtan çıkardı. Ve bu haberimizde gün özelliğine sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.